Bir kitabın bilgilerini elle girerken e, neler yapmamız gerekiyor? Bilgiyi formuna girdiğimiz zaman orada gelen başlıklara neler yazmamız lazım? E, bunlarla ilgili bilgi vermeye çalışıyorduk şu anda inşallah kaldığımız yerden. Devam edeceğiz. Önce bir eser girerken biliyorsunuz artı simgesinin olduğu yerden ki bu yeni eser yazıyor. buradan. Önce gireceğimiz kaynakın türünü seçiyoruz. Çünkü buradaki seçeneğe göre bilgi yer, girme yerleri değişiyor. Örneğin kitap gireceksek, şöyle seçtik. Burada eser türü bu. Eğer yanlış seçmişsek ne yapabiliyorduk? Buradan da bunu seçim yaparak düzeltebiliyorduk. Örneğin şu anda kitap seçtim mesela. Şöyle uzatayım biraz. Bunlar geldi. Diyelim buradan Hans-Hölder maddesi şey yapsam biraz farklı geliyor. Ne bileyim film seçsek biraz daha farklı geliyor. Demek ki e, kanun desek daha farklı geliyor. Dolayısıyla buradan ne anladık? E, birinci yapacağımız iş, gireceğimiz eser türünü doğru seçmemiz gerekiyor. Şimdi burada Başlık dediğimiz kitabın adıydı, ondan sonra ondan bahsettik geçen ders. Yazar dediğimiz, e, bu son yazan yere soyadını, Arapça meşhur adını, ilk yazan yere adını yazıyoruz. Tabii kitaba yazar dışında katkıda bulunan varsa, yani buna ilave yapabiliyoruz, Şunun nasıl olduğunu gösterelim. Biraz büyütelim. Burada artı simgesi var, eksi simgesi var. Dolayısıyla yazar yerinde birden fazla yazar girmek için veya da diyelim yazarı girdik, yazar dışında çeviren varsa, dizi editörü tahkik eden de bunu seçiyoruz. Katkıda bulunan varsa tabi. Eğer bunun dışında e, katkıda bulunanlar varsa, onlarla ilgili e, burada olmayan seçeneklerle ilgili ne yapıyorduk? Şu ilave kısmına, onun kodu var. O koduyla mesela diyelim ki burada sadeleştiren yoklar ney? E, sadeleştiren nasıl diyeceğiz? Bu ilave koduna, ilave kısmına kodla birlikte yazıyorduk, ondan bahsetmiştik. Şimdi e, özet, o yayın özetini. İstiyorsak not tutabiliriz ama yazmamıza gerek yok. Burası boş kalabilir. Bunda herhangi bir sakıncası yok. <gülüyor> Evet burada ee, Şimdi burada e, kitap seçtik. Örneğin anksiyom maddesi seçelim. Burada dikkat edersen değişiklik oluyor demiştim. Eğer anksiyom maddesi seçersek buraya e, ansklevedi başlığı diye bir seçenek geliyor. Yani buna dikkat etmemiz gerekiyor. Demek ki bir kitapla ilgili bilgileri doğru gülebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Eser türünü ona göre seçmemiz gerekiyor. Burada e, eser türlü maddesi olursa ansiklomedi başlığı olan yere ne yapıyoruz? Buraya e, örneğin DİA'dan yani Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklomediye yararlanmışsa buraya ne yapıyoruz? Türkiye Diyanet Fakfı İslam Ansiklopedisi yazıyoruz. Eğer bildiri tebliğ sunmuşsak, eğer yayın turu buysa Evet, bildiri nerede? Şurada Şu, göremedim. Evet, şuradan bakalım. Ahmet sen görebildin mi? Bildiri görünmüyor hocam. Yok sanki. Yani konferans bildirisi diye bir şey olması gerekiyordu. Oradan bakacağız. Yanlış mı baktık? Bir daha bakalım. Konferans bildirisi var hocam. Onu seçeceğiz. O zaman K harfine gideceğiz. Evet, tamam. konferana tamam. bildirisi var. Şimdi konferans bildirisi seçmemiz gerekiyor. Yani eğer tebliğ ise, bildiri ise bizim gireceğimiz. O zaman... Buradan konferans bildirisini seçiyoruz. Burada e, bildiriler başlığı diyor. İşte buraya. Ekran yok şu an. Ekran kapandı mı? Evet. Tekrar açayım. Evet şu anda geldi sanıyorum. Evet Şimdi buraya, aslında ben bunu Word'u açayım. Ahmet oradan not almıştım. Oradan daha rahat görürüz. Oradan nihamet edelim. Şimdi Word gözüküyor değil mi Ahmet? Şöyle biraz büyüteyebilir. Evet. Tamam, buradan daha rahat versin işleriz. Çünkü oradan örnek falan bakalım derken biraz şey oluyor. Evet. Az önce Hans Földü başlığını görmüştük. Şimdi bildirilerde bakalım. Eser türü olarak konferans bildirisini seçiyoruz. Başlıkta bildirinin adını yazıyoruz. Sonra burada yazarı, editör varsa bunları seçiyoruz. E, tarihini yazıyoruz özet kısmı zaten dipnotta ve şeyde biliyorsunuz e, kaynakça da eserlerin özeti yazılmıyor Dolayısıyla onu burada seçmemize gerek yok onu seçmemiz gerekmiyor daha çok internetten dergi parktan falan e, bir ya derginin bilgiler aktarmış özet otomatik aktarıyor burada bildiriler başlığına ne yapacağız? Burada dikkat edeceğimiz üstteki başlık kısmına bildirinin adını yazıyoruz. Bildirler başlığı kısmına da ne yapıyoruz? O bildirilerin yayınlanmış olduğu kitabın adını yazıyoruz. Evet bu anlaşıldı mı Ahmet? Evet. Şimdi gelelim. Şimdi sen şeyden seçiyorsun oradan kitap başlığı. Şimdi bu ne zaman geliyor? Bu eser türlü olarak kitap bölümünü seçersek. Şimdi bu kitap bölümünden kasıt nedir? Şimdi normalde e, kitap bölümü derken burada kastedilen e, farklı kişilerin bölümlerini yazmış o kastediliyor. Bunu artık gerekiyor. Normalde bir kişinin yazdığı kitapta da bölümler oluyor değil mi? Burada bu kastedilmiyor rahmet mi anlaşıldı mı? Tekrar mısınız hocam? Şimdi kitap bölümü dediğimiz zaman yani biz dip nokta kaynakçayı anlatırken kitap bölümü'nün kaynak gösterilmesi dediğimiz zaman burada kitap bölümünden kasıt bir kitabın bölümlerini farklı kişiler yazmışsa bu türe giriyor. Yani diyelim ki e, Diyanet Vakfı'nın yayınladığı iki ciltlik İslam e, ilmi hal var. Bu ilmi baktığımız zaman başlıkları farklı kişiler yazmış. Dolayısıyla işte kitap bölümü dediğimiz bu. Yoksa bir kişi kitap yazmış, o kitapta bölümler var. O zaten direkt kitap olarak seçiliyor. Bu anlaşıldı mı Ahmet? Evet. Tamam. Şimdi biz kitap bölümü, zaten kitap bölümü diye Zotero'da var, bunu seçiyoruz. Sonra Burada ikişer dikkat etmemiz gerekiyor. Bir başlık var, bir de kitap başlığı var. Bu başlık dediğimiz yere ne yapıyoruz? Ee, o bölümün başlığını yazıyoruz. Kitap başlığı dediğimiz yere de kitabın adını yazıyoruz. Bu ikisini karıştırmamamız gerekiyor. Mesela bir üstünde de neydi mesela? Eser türümün hemen altındaki başlar biz ne demiştik? Oraya da bildirinin başlığını yazıyorduk. Bildiriler başlığını oraya da kitabın adını yazıyorduk. Bu farka dikkat etmemiz gerekiyor. Bu anlaşıldı mı acaba? Evet. Tamam. Şimdi tezi seçtiğimiz zaman yani eğer biz bir tez giriyorsak bu tez yüksek lisans olabilir, doktora olabilir, bir de doçentlik, başka işte tez türleri var. Burada yayın türünden zaten tez var, bunu seçiyoruz. Bunu seçtiğimiz zaman, bunun tezin yüksek lisans tezimi, lisans tezimi, doktora tezimi ne olduğunu nereden yazacağız? Şurada tür var bak, özetin altında. Şimdi bu, biz eser türünü, tez seçersek geliyor. Dersin girişinde neyi söyledim? Dedim ki, Zotero'da bir kaynağın künye bilgilerine girerken seçilen kaynak türüne göre farklı e, başlıklar geliyor. Niye? Çünkü e, bir eser türünde girilen bilgilerin bir kısmı diğerinde olmuyor. Yani eser türlerinde farklı bilgiler geldiği için buna dikkat etmemiz gerekiyor. Demek ki tez gireceğimiz zaman eser türü olarak tezi seçiyoruz. başla. Tezin adını yazıyoruz. Sonra yazarını yazıyoruz. Soyat, virgül at şeklinde. Sonra türünden ne yapıyoruz? Buraya yüksek lisans tezi yazacağız. Tamam. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Doktora ise doktora tezi yazacağız. Artık neyse tezin türü. Buna göre burayı doldurmamız gerekiyor. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Yani burada dikkat edeceğimiz e, tür ne yapmıyor? Yani tür olan yere biz elle yazıyoruz. Yani orada test türleri çıkıp çıkmıyor. Yani biz oradaki test türlerine bakarak mı yapmıyoruz bunu? E, bunu ifade e, oradan seçmiyoruz, kendimiz yazıyoruz. Evet. Dizi geliyor bazen. Mesela kitap türünü seçtiğimiz zaman tür olarak Eser türü olarak burada dizi geliyor. Her eser türünde bu gelmeyebilir. Dizi ne demekmiş? Yayın türü olarak kitap seçildiğinde gözükür. Bazen yayın evleri bir dizi seri adı altında eserler yayınlarlar. Bu durumda buraya serinin adı yazılır. Demek ki bizim yaralandığımız kitap bir serinin parçasıysa onun adını yazıyoruz. Tabii böyle bir durum yoksa ne yapıyoruz? Onu boş bırakıyoruz. Tamam, seri halinde varsa. Dizi numarası var. Eğer bir seriyi kullanmışsa bu sefer onun da numarası varsa onu seri numarasını yazıyoruz. Yoksa da bu ne olur? Yine burayı boş bırakırız. Yani bunların illa olması gerekmiyor. Zaten e, kitapların çoğu e, bu şekilde değil. Evet. Şimdi yayın diye bir şey var. Bu ne zaman gözüküyormuş? Yayın türü olarak e, makale, yani bilimsel dergi makalesi, genel dergi makalesi, bir de gazete makalesi. Şimdi Zotero'ya baktığımız zaman eser türleri içerisinde e, makalelerle ilgili üç çeşit olduğunu görüyoruz. Demek ki bir bilimsel dergi var. Zaten Zotero'da artı işareti tıkladığımız en başta bu yer alıyor. diğerlerde de yine diğer türler içerisine girdiğimiz zaman orada bunu görebiliyoruz. Bu genel dergi makalesi İsnat kılavuzunda makale popüler olarak ifade edilmiş. Yani orada isnat kılavuzunda makale popüler olarak yazılanın Zotero'daki karşılığı genel dergi makalesi. Bir de gazete makalesi var. Bu da İsnat Kılavuzunda gazete gazete-köşe yazısı seçildiğinde olarak ifade ediliyor. Şimdi ilk ikisinde yani ilk ikisi dediğimiz eğer bilimsel dergi makalesi veyahut da genel dergi yani halka yönelik bir e, dergide bir makale yazmışsak bu ilk ikisinde buraya yayın yazan yere şurada görüyoruz. Ne yapacağız? Ne yapacağız? dergi adını yazmamız gerekiyor. Sonuncusunda ise, yani bu bir gazete makalesi ise buraya da gazete adını yazıyoruz. Örneğin burada E-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi. Birincisi bu, Bilimsel Dergi Makalesi. Ee, i̇kincisi ise e, nedir? Halka yönelik bir şey var. Burada da onun e, Tabi burada gazete demiş ama neticede halka yönelikse burada ne şey yapacağız? Ha şurada gazete makalesinde ne var? Habertürk'ü örneğin bu makale buradan alınmış. Evet bu yayın meselesi anlaşıldı mı Ahmet? Evet. Evet. Demek ki bilimsel dergi makalesinde genel dergi yani halka yönelik makalede ne yapıyoruz? Yayın yazan yere derginin adını yazıyoruz. Gazete makalesinde, yazısında ise ne yapıyoruz? Buraya e, gazetenin adını yazıyoruz. Cilt var. Şimdi e, tabi biz isnat atıf sistemini dikkat alarak e, bu kaynak bilgilerini yazdığımız için burada ne diyoruz? Bir kere cilt normal rakamla yazılır. İsnat sisteminde roman rakamı kullanılmaz. Tek ciltli kitaplarda burası boş bırakılır. Çünkü ee, bir tek ciltten oluşan kitaba atıf yapıldığı zaman direkt sayfa numarası yazılır, ne yapılmaz? Cilt numarası yazılmaz çünkü biz cilt bir dediğimiz zaman bunun en az ikinci cilt olduğu anlaşılır. Yani bunu yazarsak yanlış olur. Birden fazla ciltli kitaplarda yararlanılan cilt yazılır. Bu durumda dipnota eklerken sadece sayfa numarası yazılır ve cilt numarası otomatik eklenir. Bu şekilde kullanılmak için aynı kitabın başka cildi kullanıldığında onu da aynen kaydetmek gerekir. Eserin sağından, eserin üzerinde farenin sağından diyelim, daha anlaşılsın. Seçili eseri çoğaltı tıklayınca o eserin bir kopyası oluşturulur. Bunu işte ne mi Muhammed? Dene istersen. Yok hocam. gene bir eserin üzerinde farenin sağını tıkla. Seçili eseri çoğaltı tıklayınca o eserin bir kopyasını oluşturur hemen. Hmm, aynen. Denedim. Kopya üzerinde sadece cilt rakamını düzeltmemiz yeterli olur. Ancak cilt hanesini boş bırakıp kullanılan cildi elle yazmak tavsiye edilir. Aksi durumda hem kitaplıktaki kitap sayısında şişme olur. Söz gelin, 30 ciltli bir eserin... Ciltli bir eserin 15 cildinden faydalansak bu eseri 15 farklı defa kaydetmemiz gerekir. Hem de aynı eserin kayıtlarından kullanmadığımızı bulmak e, zor olur. Şimdi Ahmet burada söylediğim önemli. Yani bunu iyice anlamamız gerekiyor. Ciltli eserlerde iki seçeneğimiz var. Bir, her cilde ayrı ayrı kaydetmemiz gerekir. Bu durumda o cildin karşısına Cilt numarasını yazacağız. Örneğin Serasin'in mefsu'da 30 cilt. İlk cilde geldiğimiz zaman buraya cilt diyeceğiz. Tabi cilt sayısı hepsinde değişmez. Çünkü 30 cilt. Demek ki cilt yazan yere o cildi yazıyoruz. Cilt sayısı yazan yere ise ne yapıyoruz? Ee, toplam cilt sayısı. Mesela 30 cilsi 30 yazıyoruz. 15'si 15 yazıyoruz. Şimdi ben diyorum ki cilt kısmını boş bırakmak daha makul. Çünkü burayı boş bırakmadığımız zaman her cilde ayrı ayrı kaydetmemiz gerekir. Bu durumda bizim kitaplığımız şişer. Bana göre çok fayda yok çünkü kaynak verirken yani oraya iki eğik çizgi, iki yazmak bir zor bir şey değildir. Yani. Bu dediğim ikisinin farkı anlaşıldı mı Ahmet? Ee, hocam kusura bakın bir telefon geldi de tekrar edebilir Tamam, şimdi... Şimdi bu cilt ve cilt sayısı diye iki seçenek var burada. Evet. Bunu gördün mü? Bir gör mesela bir kitabı seç örneğin. Şu an ekran görünmüyor hocam. Ekran? Yok, sen kendin yok mu şeyin? Senin e, evet. şeyinden bir açsan, bizzat görsen göremiyor musun? Yani sizin ekran görünmüyor mu? Önümüzde da bak Bir dakika, bir dakika. Evet, şimdi şu anda gözüküyor mu ama? Evet, evet. Şimdi bak e, örneğin bir kitabı seçtiğin zaman e, bilgi yerlerinde, formunda bir cilt başlığı var bir de cilt sayısı var. Cilt sayısını, onun toplam cilt sayısını yazıyoruz mesela. 30 ciltse 30 yazıyoruz. 2 ciltse 2 yazıyoruz. 3 ciltse 3 yazıyoruz. Şimdi ben diyorum ki Cilt yazan yere boş bırakmak bence daha makul. Niye makul? Serahsin'in mepsutu 30 cilt. İki alternatifimiz var. Yani birden fazla ciltten oluşan kitaplarda iki alternatifimiz var. Birincisi nedir? Her cildi zoteri ayrı ayrı kaydetmek. Bunu ne yapacaksın? Birinci cildi kaydettikten sonra çünkü ciltte eserlerde biliyorsun bir tek cilt sayısı değişiyor genelde. Bir de farklı tarihlerde basılmışsa baskı tarihi değişebilir. Örneğin Sarasi'nin mevzutunun birinci cildini Zotero'ya kaydediyorsun. Eğer ayrı ayrı kaydedersen cilt kısmına o zaman cilt rakamını yazıyorsun. O zaman bir diyorsun. Daha sonra ne yapıyorsun? İkinci cildi yeniden baştan yazmana gerek yok. Birinci cilt üzerinde farenin sağına tıklayıp eseri çoğaltı tıklayınca onun bir kopyasını daha oluşturuyor otomatik olarak. Onu açıp sadece cilt yerine 2 yazıyorsun. Bir sonrakinde de 3 yazıyorsun. Eğer bu şekilde yapmışsan dipnot eklerken ne yapacaksın? Kullandığın cildi seçip sadece sayfa numarasını yazman yeterli. Ama cilt kısmını boş bırakırsan eser kaç cilt olursa olsun bunun tek bir e, künye yazıyorsun eser için. Daha sonra bunu ne yapıyorsun? Cilt numarasını sayfa numarası yazarken elle yazıyorsun. Bu anlaşıldı mı? Anlaşılmadı mı acaba? Anlaşıldı hocam. Tamam bu. Yani benim tavsiyem cilt kısmını boş bırakmak. Yani şu şekilde mesela diyelim ki cilt kısmını boş bıraktığın zaman 15-255 yazarsan ne olur? Bu şekilde bu 15. cildin ne olur? 255. sayfası anlamına gelir. Yani Zotero'daki kitapların şişmemesi için cilt kısmını boş bırakıp evet. Sadece cilt sayısını yazmak yeterli olur. Cilt sayısını söyledik az önce. Burada e, toplam cilt adedi yazılıyor. İki demek yani bu eser iki cilt demek. Burada neye dikkat edeceğiz? E, normal rakamla yazdığımıza cilt sözcüğünü yazmadığımıza dikkat edeceğiz. Yani örneğin cilt sayısıyla iki cilt diye yazmayacağız. Sadece rakam yazacağız. O cilt şeyini program e, kaynakçıya otomatik olarak eklemektedir. Evet, cilt sayısında anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Baskı. Şimdi bu baskı yere basım sayısı sadece rakamla yazılır, ciltte olduğu gibi. İkinci baskısı sadece iki yazılır. İkinci basım gibi bir şey eklemez, bunu zoteri otomatik olarak eklemektedir. Bu ilk baskıda bir yazmaya gerek yok, bu bir kuraldır. Yani... Bir kitabın eserin birinci baskısı birinci basım diye ifade edilmez. Daha sonraki baskılar işte ikinci basım üçüncü basım diye ifade edilir. Biz burada dikkat edeceğimiz nokta basım ifadesini burada kullanmıyoruz. Sadece direkt rakamı yazıyoruz. Gerisini Zotero eklerken kendisi otomatik ekliyor. Evet, basım kısmında baskı kısmında anlaşılmayan var mı? Yok hocam. Yayın yerine ne yazacağız? Eserin yayınlandığı yeri yazacağız, örneğin İstanbul gibi. Yayın yeri satırında bir harfe dokununca, Zotero programda kayıtlı o harfle başlayan yayın yerleri görüntülenir. Oradan da seçebiliriz, yoksa da kendimiz elle yazabiliriz. Demek ki yayın yeri dediği yere, bu nerede yayınlanmış, basıldığı yerin adını yazıyoruz. Şimdi gelelim elektronik ortamda yayınlanmış kaynaklar nasıl olacak? Çünkü matbu kaynaklar bir yerde basılıyor değil mi? O zaman ne yapmamız evet. gerekir? Elektronik veri türündeki kaynaklar yayın yeri alanına doğrudan PDF, EPUB şeklinde ya da ilave kısmına Medium 2.pdf şeklinde yazılır. Yani pdf demek bu dosya şekli. Bunları mutlaka bilmem duymuş olman gerekir. Tamam mı? Demek ki elektronik kaynaklarda yayın yerine ne yapıyoruz? Onun e, kaynak çeşidini yani o pdf dosyası mı epik dosyası mı? Bunlar biraz farklı dosyalar. Bilgisayar ortamında kullanılan farklı dosyalar. Bunlar yazılır. Bu anlaşıldı mı? Evet. Tamam. Geldik yayıncıya. Buraya yayın adı yazılır. Yine bu yayın yerinde olduğu gibi Zotero'da yayıncı yerine bir harfe bastığımız zaman orada kayıtlı olan yani mevcut künyeler içerisinde kayıtlı olan o harfle başlayan Yayıncı adları gözükür. Varsa oradan seçebiliriz. Yoksa da kendimiz ne yaparız? Elle bunu yazarız. Geldik tarih kısmına. Şimdi Zotero'da şöyle yan tarafta, tarihin karşısında Y, M ve D. Bazen tabu şu tarih kısmına e, tek şey, yani iki, üç tane yazılmışsa üç tane gözükür. Tek yazılmışsa tek gözükür. Bu ne demektir? İngilizcesi yani yılı yazmışsak y ye gözükür year. Yani İngilizceye yılın karşılığı oluyor. Ay yazmışsak mont gözükür. M harfi onun kısaltılması. Günde yazmışsak gün gözükür. Burada her ne kadar e, resimle görülen örnekte yıl, ay ve gün arasına tire işareti konmuş ama biz oraya noktada koysak bu olabilmektedir. Sakıncası yok. Şimdi tarihe ne yazacağız? Kitapta baskı tarihini yazacağız. Eserin üzerinde genellikle baskı yılı, bazen de baskı yılı ve ayı yazılmaktadır. Baskı gününün yazıldığı görülmemektedir. Ben şu ana kadar kitaplarda günün yazıldığını belki görmedim, hiç hatırlamıyorum. Ancak belirtilmişse baskı tarihi yıl, ay, gün veya noktalı, tireli veya noktalı şekilde yazılabilir. Veri girişinde ay ve gün yazılsa da dipnot ve kaynakta sadece yıl gösterilir. Tarihler çift tırnak içine yazılsa da dipnot ve kaynakçada tırnak şartı olmadan gösterilmektedir. Yani bunları çift tırnak içerisinde yazılabilir ama bunu kaynakçı da göstermiyor. Demek ki tarih olan yere ne yazacağız? Esir'in yayınlandığı tarihi yazmamız gerekiyor. Bakın burada örneğin tarihi böyle yazmışız. Bunları da bu şekilde yazmışız. Bunların bu formatlar olabilmektedir. Fark etmiyor. Evet. Makalede Baskı tarihi şu örneklere göre yazılır. Şimdi makalelerde, kitapta dikkat edersek bu örneğe göre yazılır. Haziran 2015, 20 Ağustos 2019 bu şekilde yazılır. Yani burada 2015.07 veyahut da 20.08.2019 gibi yazılmaz, buna dikkat edelim. Örneğe bakalım tarih demiş. Haziran 2015. Çünkü dergilerde bazen baskı yılı, bazen de baskı ayı yazılır. Eğer baskı ayı varsa onda bizim e, açıkça yazarak Haziran 2015 şeklinde belirtmemiz gerekiyor. Bu dergideki e, tabii mesela gün varsa gününde yazıyoruz. Gün yok da ay varsa ayını yazıyoruz. Eğer Sadece yıl varsa sadece yılı yazmamız lazım. Onunla ilgili burada her ne kadar bir örnek yoksa da orada ek söylemek lazım. Evet, demek ki sadece yıl varsa yılı yazılır. Şimdi gelelim 2019-2020 şeklinde aralık tarih yazılması... Bazen buna ihtiyaç olmaktadır. Çünkü nasıl ihtiyaç oluyor? Bazen kitapların, özellikle ciltli kitapların basımı aralıklarla yapılabilmektedir. Dolayısıyla bu gibi durumlarda bunun baskı tarihine, işte 2019-2020 şeklinde olduğu gibi aralıklı tarih yazılması gerekiyor. Şimdi Zotero'nun şu anki mevcut kullandığımız versiyonu, aralıklı yazım tarihini göstermiyor. Biz bu şekilde yazsak bile dipnotta sadece ilk tarihi gösteriyor. Bunu Ahmet sen de deneyebilirsin. Şimdi Zotero'da bunu şunu söylüyoruz. Yani Zotero'daki bilgi giriş yerinde gireceğimiz bilgiyi açıkça yani hiç yazma ile ilgili bir seçenek yoksa, başlık yoksa veya da bizim istediğimiz yazımı desteklemiyorsa bunların birçoğunu Ilave kısmına kodlar yazarak bunu halletmeye çalışıyoruz. Burada nasıl yazacağız? İlave kısmına 2 2.boşlu 2019-2020 yazacağız. Veyahut da ben kendim denedim. İlave kısmına çift tırnak olmadan şu şekilde yazarsak burada da yine gösteriyor. Demek ki aralıklı tarihi nasıl gösterebiliyormuşuz? İlave kısmına belirttiğim kodla birlikte bunu yazarsak bunu gösterebiliyoruz. Şimdi hicri Miladi tarih yazılması bazen özellikle e, Arapça eserlere baktığımız zaman bazılarının baskı tarihi Hicri Miladi verilmektedir. Biz bunu tarih kısmına şu şekilde olduğu gibi Hicri Miladi yazsak da dipnot ve kaynakçılara sadece ilk tarihi gösteriyor. Yani ikisini beraber göstermiyor. Yine bu sorunu da nasıl halledebiliriz? İlave kısmına şu şekilde yazacağız. Burada tarihi çift tırnak içinde yazmaya dikkat edelim. Çünkü denememde bazen çift tırnak içinde yazılmazsa, yani sadece şu şekilde yazılırsa sorun çıkmaktadır. Bu şekilde yazarsak onu hipnot ve kaynakçıya e, hicri ve miladi beraber eklemektedir. Burada yeri gelmişken e, bazen ilave kısmına birden fazla veri girmek gerekebilir. Bunun da bir sakıncası yok. Bu durumda dikkat edeceğimiz nedir? Burada bir veri girdikten sonra klavyeden enter'a basıp alt satıra geçince ikinci veriyi yazmamız gerekir. Bu şekilde yazarsak herhangi bir sorun olmaz. Evet şimdi hem tarih kısmına yazsak hem de ilave kısmına yazsak bir sakınca var mı diye soru akla gelirse yaptığımız denemeye göre bu bir sorun oluşturmamaktadır. Ve tarihle ilgili anlaşılmayan var mı? Yok hocam. Tamam. Şimdi gelelim sayfa var. Sayfa. Ee, diyelim ki kitap türünde çıkar mı? Sayfa bakalım. Evet. Kitap türünde gördüğüm kadarıyla sayfa çıkmıyor. Sen de buna bakabilirsin. Yani burada bilimsel dergi makalesi örneği seçilirse burada evet. sayfa çıkmaktadır. Makale hangisinde çıkıyor bu şeyler? Bakalım. Makale ansiklülüde maddesi tebliğ, kitapta bölüm adı vesairenin yer aldığı sayfa aralığı. Yani bu ne demek? İlk sayfayla son sayfa buraya yazılır. Demek ki buraya sayfa yazan yere bizim bilgi aldığımız sayfayı değil. Çünkü onu Zotero'da e, sayfa eklerken yazıyoruz. Buradaki sayfa yerine demek ki neyi yazmamız gerekiyor? E, çift tırnak içerisinde yazılan yayınlar var. İşte makale böyle, ansiklopedik maddesi böyle, tebliğ, kitapta bölüm gibi. Bunların e, sayfa aralığı yazılır. Bu sayfa aralığını işte bu sayfa yeren yazar yere nasıl ekliyoruz? İlk sayfa tire, son sayfayı yazıyoruz. Arada boşluk bırakmıyoruz. Örneğin Bedrettin es diye başlayan makalenin sayfa 211-257 ne demek? Bu e, makale, bu derginin ki dergi adı şurada, bu derginin ne yapıyormuş? 211. sayfasından başlayıp 257. sayfasında bitiyormuş. Bunu anlıyoruz. Bu anlaşıldı mı? Evet hocam. Tamam. Demek ki sayfa yazan yere yani elimize aldığımız bir kaynağındaki bilgilerin hepsini bir kişi yazmamışsa, farklı kişiler tarafından yazılmışsa bu tür eserlerde bu söz konusu oluyor daha ziyade. Burada aldığımız kısmın başladığı, başladığı sayfayla bittiği sayfayı yazıyoruz. Geldik sayfa sayısı. Bu kitap eser türü olarak kitap seçildiğinde gözüküyor. Buraya kitabın sayfa sayısı yazılır. Zorunlu değildi çünkü bu şu anki bizim kullandığımız İsnat sisteminde dipnot ve kaynakçada bu bilgi yazılmıyor. Yani yazsak da, yani şöyle diyelim, biz bu bilgi kısmının tamamını doldursak da bunların bir kısmı dipnot ve kaynakçada kullanılmıyor. Dolayısıyla bu genelde yazılmıyor ama tabii biliyorsak yazmakta da bir zarar yok en azından o kitabın kaç sayfa olduğunu görmüş oluruz. Demek ki bu boşta bırakılsa sorun değil. Sayfa sayısında sorun var mı? Bak ama. Tamam. Dile geldiğimiz zaman eser hangi dilde telif edildiği yazılır. Genellikle boş bırakılır. Çünkü bu da yazsak bile dipnot ve kaynakçı eklenmemektedir. Dil satırında bir harfe tıklayınca Zotero programda kayıtlı o harfle başlayan diller gözüküyor. Oradan da seçim yapılabilir. Evet. İse bene numarası var. Bu da e, kitaplara verilen bir numaradır. Biliyorsunuz her kitapta tekildir Başka bir kitapta kullanılmaz biniyor üzerinde. Bu ne demek? Uluslararası standart kitap numarası. Biz bu ISBN'i daha önce bir yerde görmüş müydük ama? Zotero'yu anlatırken. Hani hatırlamıyorum hocam. Bu kitap bulmak için görmüştük. Hatırladın mı? Hani işte ben mı, numarasını mı? yazdığımız zaman internetten arıyordu. Dergi farkında mı hocam? Bilgisini getiriyordu. Öyle bir, önce bahsetmiştim hatırlarsın. Dergi farkında mı hocam? Pardon. Yok. Şimdi ben hemen göstereyim. Yotarıya geçeyim. Şu anda biz şuradayız. Kitap ekleme. Onun yanında, ben daha önceki size bahsetmiştim. Bu şöyle adına geldiğimiz zaman eserleri tanımlı ekleme. Yani bu Zotero'da bir eserin künye bilgisini elle yazmadan önce eğer onu biliyorsak, ise numarasını, doyu numarası makalelerde oluyor. Bunu e, veyahut da buna benzer bir arıbrik istiyor, neyse sonu bilmiyorum. Bunu tıklayıp enter'a basınca eğer onu bazen internetten o eserin künye bilgilerini otomatik getiriyor. Bu her e, ise de olmuyor. Yani bazısını tutuyor, bazısını tutmuyor. Anlaşıldı mı? Evet. Tamam, şimdi biz tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Bunu yazsak da dipnot ve kaynakçı eklenmiyor. Yani bizim isnat da eklenmiyor. Diğer şeyler bilmiyorum. Boş bırakılabilir. Şimdi geldik. Kısa başlık. Şimdi bu kısa başlık yerine farklı şeyler yazılmaktadır. Neler yazılıyor bakalım. Şimdi kısa başlıkta ne var? Bir eser adı kısaltması yazılabilir. Uzun yayın yani kitap, makale, ansikoloji maddesi, kitap bölümü, tebliğ, el yazması adının kısaltılmış şekli buraya yazılır. İkinci ve sonraki dipnotlarda buraya yazıldığı şekilde gösterilir. Yani isnat sisteminde eser adı uzunsa, ilk geçtiği yerde ve da ne kadar uzun olsun bunun evet, uzun adını yazıyoruz. Eğer ikinci ve sonraki dipnotlarda bunun kısa şeklini kullanmasını istiyorsak, eser adı uzunsa, kısa halini kullanmak tavsiye edilir. İşte bunun e, ikinci ve sonraki dipnotlarda kısa yazılışının eklenebilmesi için ne yapılması gerekiyor? Buraya e, kısa şeklinin yazılması gerekir. Örneğin bir örnek örneğimize bakalım. El Fihrusu'ş Şamil li Turas'il Arabiyye'l İslamiyye Mahdut El Fıkhu ve Usulü diye bir kitap adı var. Biz bunu kullanmışsak eğer biz bunun ikinci ve sonraki dipnotlarda kısa halini istiyorsak işte kısa hali nasıl olsun, nasıl gösterilsin dersek ki bu genelde kitabın ilk harfleri, ilk kelimeler olmaktadır. Kısa başlık kısmını onu yazarız. Tamam mı Ahmet? Bu kısa başlık işinize yarar bunu anlamamız evet. gerekiyor. Bununla ilgili sorumuz var mı? Yok hocam. Demek kısa başta niye yazıyormuşuz? Eserin ikinci ve sonraki dipnotlarda e, uzun eser adının kısa halini kullanmak istiyorsak buraya onu yazıyoruz ve Zotero bu durumda ikinci ve sonraki dipnotlarda buraya yazdığımız şekli e, gösteriyor. Tamam mı? Bu anlaşılmayan bir şey var yok değil mi inşallah? Yok hocam. Şimdi burada şu anda Zotero gözüküyor değil mi? Ekranda biz tekrar Word belgesine geçelim. Hı hı, evet. Zotero görmek. Daha güzel olur. Çünkü Zotero'dan hani vakit kayboluyor. Buradan sanki daha pratik geldi. Biliyor musun? Sana nasıl geldi Ahmet? İyi hocam. Yani Word'tan mı daha faydalı? Zotero'dan gösterince mi? Yani burada şimdi e, de sanki aynı gibi hocam ya aynı fark etmiyor daha A, başka, başka olay gibi. gibi sanki tamam evet şimdi burada hadis kitaplarında bir şeye dikkat etmemiz lazım bakalım şimdi kütüphane siteyi biliyoruz değil mi yani altı kitap değil mi hadis evet. kitabı şimdi kütüphane site müelifler meşhur adı kütüphane burada ne demişiz bunlar meşhur adı buhar müslüm gibi yazılır. Şimdi demek ki çünkü bu eserlerin geçtiği ikinci ve sonraki dipnotlarda sadece müelliflerinin meşhur adı yazılmakta, eserlerin adı yazılmamaktadır. Demek ki kütüb-ü sitede kısa başlık alana ne yazacağız Ahmet? Bu kütüb-ü sitede müelliflerin meşhur adını yazacağız. Niye? Çünkü Buhari'nin kitabının adı El Camii sahihtir ama artık bu ne olarak gösteriyor? Sadece ikinci ve sonraki dipnotlarda Buhari diye yazıldığı için bu şekilde yazmamız gerekiyor. Evet, hadis kitaplarındaki durum anlaşıldı mı? Evet. Tamam, şimdi gelelim mevzuat kullanmışsak kaynak olarak. Şimdi burada kısa başlık alanına ne yapacağız? Mevzuat azı kısaltmasını yazacağız. Örneğin, fikir ve sanat eserleri kanunu diyelim bir şekilde konumuzla ilgili kullandık. Bunu girerken kısa başlığa bunun kısaltmasını yazıyoruz. Bunun kısaltması feshek. Bu anlaşıldı mı? Evet. Tamam. Şimdi gelelim arşiv belgesinde. Çünkü eğer arşiv belgesi kullanmışsak bu sefer e, arşiv belgesi el yazması türünde kaydediliyor. Burada e, defterin kodunu kısa başlık alanına yazıyoruz. Mesela mühimme asakir defteriymiş. Bunun e, kodu tabi Kafadan değil artık arşivde bu şekilde kaydedilmiş. Bu kısa başlığına bunu yazıyoruz. Demek ki toparlarsak kısa başlığa e, uzun eserin kısaldığını yazıyoruz. Kütübü sistem Eliflerinin meşhur adını yazıyoruz. E, arşiv belgesinde defter kodunu bir de kanunda da kanunun kısaltmasını yazıyoruz. Çünkü bu şekilde yazarsak biz bunu dipnot ve kaynakça eklediğimizde o zaman bunun gösterimi ancak böyle doğru olmaktadır. Evet burada sorumuz var mı? Yok hocam. Tamam şimdi geldik URL yazıyor. URL demek bizim kısaca anlayacağımız şekilde internet adresi demek yani bir internet sayfasına girdiğimiz zaman üst kısımda işte HTTP veya W diye başlayan bir kısım oluyor biliyorsun. Buraya URL deniyor. Buraya internetten yararlanan kaynağın erişim adresi yazılır. Burada neye dikkat edeceğiz? Erişimden sonra nokta koymayacağız çünkü nokta erişim adresini bozuyor. Evet. Evet, buraya internetten yararladığımız kaynağın, çünkü internetten bir kaynağa yararlanırsak, dipnot ve kaynakçıda değil mi? Özellikle bu internet adresi kaynakçada veriliyor. Bunun eklenebilmesi için buraya bunu eklememiz gerekiyor. Evet, URL'de var mı bir anlaşılmayan şey? Yok, yok. Tamam. Son erişim var. Bu URL'nin altında, yani URL ile erişim birbiriyle irtibatlı. Erişim ne demek? Şimdi isnat sisteminde erişim tarihi diye ifade ediliyor. Yani bizim bir internet sayfasına baktığımız tarih demek. Buraya da Son erişim yerine en son baktığımız tarihi yazıyoruz. Çünkü bu da kaynakçı ekleniyor. Bu internet sayfalarına bunun için ekleniyor. Çünkü internet sayfalarının içeriği değişiyor. Ondan sonra bazen kapanıyor. Bu gibi durumlara karşı biz ihtiyata ne yapılıyor? İnternetten yararlanırsa hem internet adresi hem de bunun tarihini yazmak gerekiyor. Evet, arşiv diye bir seçenek gelir. E, bunu kurumlara, gerçek veya tüzel kişilere ait saklanan eski önemli evrak, defter, sanat, senet, belge vesaire arşiv belgesi, bunların e, saklandığı yere arşiv denilmektedir. Buraya belgenin saklandığı arşivin adı yazılır. Örneğin örne, arşiv adı yazılır, bir de arşivdeki yeri var aşağıda, onunla birlikte söyleyelim. Buraya da belgenin arşivde kütüphanede saklandığı yer veya bölüm yazılır. Örneğin arşiv ne denmiş? Süleymaniye Kütüphanesi. Arşivdeki yeri Şehit Ali Paşa, yani bu Şehit Ali Paşa nedir? Süleymaniye'nin bir bölümü olmaktadır. Bu arşiv belgelerin, eğer biz bir arşiv belgesini kullanmazsak, burada bunu ...ifade etmemiz gerekiyor. Kütüphane kataloğu diye bir seçenek var. Buraya ne yazılacağına dair bir açıklama ve örnek görmedik. Bir eserin yer aldığı katalog adı veya numarası bununla... ...kast ediyor olabilir. Zaten burasını doldursak da... ...dipnotta şey de bu kütüphane katalogları kütüphane türünde kaydediliyor. Dolayısıyla bununla ilgili bir örnek bulamadım Ahmet. Sen bulursan bilemiyorum söyleyebilirsin. Yer numarası. Bakalım burada eser türü el yazması sesildiği zaman yer numarası var. Bakın arşiv az önce görmüştük. Arşiv. Arşivdeki yeri bir de ne var? Yer numarası. Şimdi burada yer numarasına ne yazmamız gerekiyor? Belli bir kaynağın kütüphanedeki yerini tanımlayan ve kütüphane koleksiyonu içindeki organizasyonu sağlayan harf veya veya rakam grubu demektir. Yer numarasına belgenin, yazma eserin arşivdeki veya kütüphanede saklandığı yer yazılır. Örneğin... Ettemhid diye bir el yazması eser var. Bu eser Süleymaniye Kütüphanesi'nin Şehit Ali Paşa bölümünün 1193 numaralı yerinde kayıtlıymış. Oraya bunu yazmamız gerekiyor. Evet burada başka bir el yazması var. Burada da başka bir örnek var. Demek ki yer numarası bir kaynağın kütüphane veya da içindeki yerini gösteren rakamda olabilir. Birinci örnekte sadece rakam var. Bazen bu e, harf ve rakam karışımı veya sadece harflerden oluşabilir. Gelelim telif diye bir e, seçenek var. Mesela telif, her türlü telif hakkı hikmet yayınlarına ait. Bu telif bilgisi yazılır. Bu genellikle Boş bırakılmaktadır. Boş bırakılsa da bir sakıncası yok. Çünkü biz buraya bilgi yazsak da dipnot ve kaynakçada da sistemine göre bu bilgi kullanmamaktadır. İlave kısmı, ilave kısmına yukarıda bahsettik. Yani Zotero sisteminde gireceğimiz bilgiyle ilgili bir kısıtlama varsa veyahut da o seçenek doğrudan oradaki forumda başlıklar içerisinde yer almıyorsa e, bu ilave kısmına çeşitli kodlarla bu bilgileri e, ekleyebiliyoruz. Diğer bir ifadeyle Zotero'daki e, bazı kısıtlamaları ilave kısmını kullanarak açmamız gerekiyor. Zotero Refrans Yönetimi konusunda kolaylıklar sağlamakla beraber bazı noktalarda kısıtlamalar barındırmaktadır. Yani bizim İstediğimiz her seçenek açıkta yer almamaktadır. Bu kısıtlamaları açmak için eser künye bilgilerine bilgiler eklenirken ilave kısmına bazı verilerin girilmesi gerekir. Örneğin Zotoro'da kısa mesaj şeklinde bir eser türü bu eser türler içerisinde yoktur. Bu tür kaynaklar anlık ileti olarak kaydedilmektedir. Ancak Zotoro'da bulunan anlık ileti türünde kaynakçada resmin adının gösterilmesinin zorunlu kıldığı kısa mesaj ibaresini ekleyebilecek bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda iki seçenek var. Yani bu tür bir kısıtlamayla karşılaştığımız zaman bunu aşabilmemiz için iki seçeneğimiz var. Bir, orada dipnot ve kaynakça otomatik şekilde eklenmekten sonra ilgili yere elle bunu eklemek. Birincisi bu. İkincisi de ilave kıs alanını kullanmak. Çözülemeyen pek çok konuda Zetora tarafından otomatik eklenen kaynakça ve dipnotlarda elle düzeltme yapmak gerekmektedir. Ancak kaynakça güncellendiğinde elle yapılan bu değişiklikler kaybolacağı için bu yöntem en son tercih edilmeli. Yani biz birinci şu seçeneği normalde tavsiye etmiyoruz. Niye tavsiye etmiyoruz? Çünkü e, Word'da refresh düğmesi var. Şimdi ben şöyle açayım. Bakın şurada Zetoro'yu kurduğumuz zaman biliyorsunuz bir e, buraya bir eklenti olarak yerleşiyor. Burada şu refresh ne demek? Yani güncellenemek. Bunu ne zaman kullanıyoruz? Diyelim ki biz bir kaynağın eserin künye bilgisinde, sayfa numarasında vesaire bir yerde diyelim ki mesela bir yeri yanlış yazdık. Zotero'dan bilgiyi düzelttikten sonra Word'tan da düzelmesi için yapmamız gerekiyor? Refresh, yeniliği tıklamamız gerekiyor. İşte biz bunu tıkladığımız zaman eğer elle düzeltme yapmışsak Zotero bizi uyarıyor. Dolayısıyla elle yapılanlar ya kayboluyor ya da refresh'i yapamıyoruz. Dolayısıyla refresh'i yapmak, yahut hatalı giren bilgi düzeltmek için bize büyük kolaylık sağlıyor. Onun için benim kanaatime göre elle girmektense ne yapmak lazım bunu? Biraz sonra söyleyeceğimiz ilave kısmını kullanmak daha mantıklıdır. Şimdi ilave kısmını kullandığımız zaman ne olur? Bu söylediğimiz otomatik güncelleme sıkıntısı ortadan kalkar. Şimdi yukarıda verilen örnekte kısa mesaj ibaresinin otomatik eklenmesi, sonradan bu kaynağa başvurulduğunda veya Word dosyasında kaynaklar güncellendi, tekrar tekrar elle müdahale gerek kalmaması için ilave kısmına örneğin kısa mesaj türünde e, ne yapıyoruz? Genre kısa mesaj şeklinde yazmamız yeterli olmaktadır. Birincisi bu, ikincisi ilave alanına birden fazla yazar, eklemek eklenebilir. Bir bilgi girildikten sonra enter'e basılıp alt satıra geçildikten sonra buraya ne yapılabilir? Birden fazla bilgi yazılabilir. Evet. Şimdi eklendiği tarih diye uzatorumun en altında iki seçenek var. Bir eklenme tarihi bir de değiştirme var. Zatoru eserler, eserle ilgili bilgilerin ee, eklendiği tarih ve saat otomatik olarak eklenmektedir. Eklendiği tarih ne demek? Yani bu künyenin zatoru eklendiği tarih demek. İlk bilgi eklendiğinde eklendiği tarih ve değiştirme için aynı tarih ve saati yazılıyor. Eklendiği tarih sürekli sabit kalır. Daha sonra bilgide değişiklik yapılırsa değiştirmek tarihi ve saati gösterilir. Bu tabii e, kaynakça ve nokta yansınıyor. Bunu zaten biz kendimiz buna bir işlem yapmıyoruz. Bu otomatik olarak e, Zotero'da oluşan bir şeydir. Tamam. Şimdi gelelim doy seçeneği. Az önce kitaplarda İSEB'e gelmişti. Bu makalelerde bu daha çok bilimsel makalede kullanılır. Bu bir anlamda o makalenin uluslararası bir numarası. Yani makaleye verilen numara artık başka bir makaleye verilmemektedir. Biz bu doy numarasıyla o makaleye ulaşmak gibi imkanlar elde ediyoruz. Eğer biz bilimsel makalede doy numarası varsa işte bunu doy yazan kısma ne yapıyoruz? Bunu ekliyoruz. Şimdi burada eklerken dikkat edeceğimiz bir şey var. Bu DOI numarasının başı HTTPS işte şu şekilde başlıyor. Bu uzantıyı eklemiyoruz. Bu şablonlarda da var Zotero'da. Biz direkt bundan sonraki kısmı yazarsak, bunu zaten kaynakçı oluştururken bunu Zotero otomatik olarak eklemektedir. İstinadik ulatı sistemine göre eser türleri ve bilgilerinin girilmesi, Şimdi geç az önce bunu bahsettik ama biraz tekrar dönelim. Z orada sık kullanılan eser türleri üst kısımda diğerleri ise diğer türler içerisinde yazılmıştır. Künye bilgisi girilecek eser türü buradaki listede varsa oradan seçilir. Burada olmayan ve olup da yeterli seçenek sunmayan eser türlerinin türlerinde nasıl bir işlem yapılacağı şu iki isnat kılavuzunda belirtilmiştir. Bunlar arkadaşlar e bu iki isnad kılavuzu bu isnadın sitesinden ücretsiz indirebilmektedir. Ayrıca isnad kılavuzunda eser türleri için zikredilen örneklerin Zotorya uygun bilgileri isnad web sayfasına indirilen Zotorya ve Mendeleşaban içerisinde yer almaktadır. Bu dosya Zotorya eklendiğinde kitaplım altında isnad ikinci edisyon eserler adıyla gözükmekte ve içerisinde 164 eser bulunmaktadır. Yani Hissnat kılavuzu hazırlanırken burada kaynak türlerine örnekler verilmiş. Bu örneklerin hepsinin toplandığı bir e, yedek dosya yapılmış. Bu yedek dosyayı yani bu Zotero'ya daha önce de bahsetmiştim. Bir Zotero'daki künye bilgilerimizin bir yedeğini kaydedebiliyoruz. Bu kaydettiğimiz yedeği başkasına verirsek onlar da kendi Zotero'suna o yedeği ekleyerek bizim künye bilgilerimizi onlar da kendi zotörlerine aktarmış oluyorlar. Biz de başkasından bu şekilde bilgiler alabiliyoruz. İşte isnat sisteminde kılavuzda verilen örnekler bu şekilde gösterilmiş. Bunu da ben şahsen kendi zotöroma ekledim. Bunu buradan indirip kendi zotöronuza eklenmeniz tavsiye edilir. Onu şimdi birazdan göstereceğim. Ayrıca isnat eser türleri için zikredilen örneklerin Zotora'ya uygun bilgileri isnat web sayfasında. Tamam, burada var dedik. Tamam. Buradan e, dosyaya Zotora'ya yükleyip, bu dosya Zotora'ya yüklenip eser türlerinin bilgilerinin nasıl yazılacağına buradan bakılabilir. Dosyaya yüklemek için ne yapmamız gerekiyor? Üzerine çift tıklanır veyahut da dosya menüsü içerisinden içeri aktar tıklanıp aşağıda eee Anlatılacak olan henüz onu anlatmadım. Yani bir yedi zatorya nasıl yükleriz? O yolda anlatılacağı şekilde bu. Eklenebilir. Bunu eklediğimiz zaman resimde görüldüğü gibi İstinad Kılavuz'unda verilen örnekler ne yapılır? Bu şekilde e, zatorya gelir ve oradan bunları kullanabiliriz. Aşağıda eser türlerinin kaynak gösterimin anlatımında ve eser sıralamasında İstinad Tipnotaj Sistemi esas alınmıştır araştımcıların istinat sisteminin kullanılması tavsiye edilmektedir. Bunun gerekçelerini yukarıda belirttik. Şimdi buraya bir girelim Isnat sistemini biz şey yapıyoruz. Madem tavsiye ediyoruz, bir buraya girip bakalım. Evet, şimdi. Buraya geç Google'a da isnat yazsak onu bulur ama ben direkt adresini yapıştırayım. Şimdi bu isnat sistemi buraya girdiğimiz zaman kılavuz indir var. Buradan gidebiliriz. Şablonlar var. Bak, şa buradan kılavuz indir, burada şablonlar buradan indiriliyor. Veyahut da şurada indirmeler var. Oradan da bak enkınade Zotero ve Mendeley şablonu diyor. Buradan İkinci edisyonu indireceğiz, az önce bundan bahsetmiştim. Şimdi i̇şte ana sayfaya gelelim. Burada arkadaşlar Akademi TV var. Burada da sizler için gerçekten güzel konular var. Bak ne diyor? Akademik yazımla ilgili bak bilgiler var. E mesela şunlardan, e, buradan bizim dikkatimizi çeken, ihtiyacımız olan e, bilgilere Burada videolu anlatımlar var. Bak Şamil Eğitim diyor. Bunlardan yararlanabiliriz. Burasını da e, kullanmamız tavsiye edilir. Şimdi biz gelelim, ana sayfaya geldik. Şablonlar dedik. Şimdi burada yazılım şablonlarında Zetora Mendele'ye geldik. İkinci edisyon seçiliyken bunu indir diyorum. Şimdi bunu indirsin. Evet şimdi indirdiğini arkadaşlar şimdi göstereceğim size. Şimdi bir ekranı şey yapalım. Evet. Şu anda ekranı görüyorsunuz. Bak şu dosya indi. Farenin sağına tıkladım. Buraya çıkart. Evet, dedim. Evet. Bunu bu klasörsüne çıkarayım daha rahat görmeniz için. Şunu tıkladım. Bakın, burada arkadaşlar neler iniyor? Bakalım. Evet, size bahsettiğim, İsnat 2 edisyon eserler dediği, İsnat kılavuzunda verilen 164 toplam örnek var. Bunların künye bilgileri bunu tıkladığımız zaman e, direkt Doktorya aktar nasıl yapacağız bunu bakalım. Şimdi bak şunu çift tıklıyorum, şöyle bir pencere açılıyor. Eklensin mi diyor. Okey diyorum ve bakın şuraya geldi arkadaşlar. Şöyle şunu şimdi açayım. Evet. Yok şu anı açılıp ekleniyor diyor aşağıda. Bakın geldi. Buraya eklendi. İslam İkinci Edition diye eklendi. 164 eser var diyor. Biz e, İsnad'ın ikinci edisyonunun biz dipnotlu sistemini ilahiyat sistemi işlemleri kullanıyoruz. Bunu e, yüklememiz gerekiyor. Metin içi kullanmıyoruz ama eğer metin içi sistemi kullanacaksak da bunu yüklememiz gerekiyor. Evet bakın bunu da tıkladığımız zaman yine e, eklentiyi de bu şekilde yani İsnad eklentisini Zotero'nun eklentiler kısmına girip oradan Excel arayarak da yükleyebildiğimiz gibi böyle internette indirmişsek onu çift tıklayarak da yükleyebiliriz. Burada iki tane de kılavuz var. Birisini tıkladığımız zaman bu install ikinci edisyon şablonu diyor. Burada arkadaşlar, oraya bu bilgiler verilirken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte burada bunların bilgiler verilmiş. Bundan yararlanmanız tavsiye edilir. Burada hem bilgiler var hem de dipnotta o bilginin, yani anlatılan bilginin diknota eklendiği zaman nasıl gösterileceği bu belirtilmiş. Bundan ben şahsen yararlanıyorum. Sizlerin de yararlanmanızı tavsiye ederim. İkincisi de şöyle yapalım. Burada e, isnat sistemine göre ne yapılıyor? Burada e, genel ilkeler, işte daha kitaplar nasıl eklenir? Bunların hem zotorya yazımıyla ilgili bilgiler de var hem de genel olarak bunun hakkında bilgi verilmiş bunlardan yararlanmanız tavsiye edilir. Arkadaşlar da tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim. Evet, şimdi tekrar gelelim. Burada ne var? Şimdi arkadaşlar, burada Yukarıda anlattığım genel bilgilerin, şimdi isnat sisteminde 40 tane farklı eser türü var. Bu eser türlerinin dipnot ve kaynakçada nasıl verilmesi gerektiği anlatılıyor. Ben yukarıda bunlarla ilgili bilgi vermiştim. Burada biraz daha hem bir üst kısımda anlattığımızın tekrarı olsun, hem de bir bakalım nasıl olmuş. Birincisi, Kitap türü var, tabii kitabında farklı çeşitleri var. Birinci kitap türü, kitap yazarsız ve anonim olabilir. Dolayısıyla e, bu durumda arkadaşlar kitabın yazarı yoksa, bak yazar kısmını boş bırakıyoruz. E, burada dikkat edeceğimiz şey budur. Onun dışında şöyle bakıyorum, e, farklı yapacağımız bir şey yok. Evet. Tek yazarlıysa yazarın adını buraya yazıyoruz. İki yazarlıysa iki adı yazıyoruz. Tabii yazar adını yani yazar yazan kısmın çoğalması için ne yapmamız gerekiyor? Yazar isminin karşısındaki artı simgesini tıklanır. Bir yani ilave yapmak için artıyı tıklıyoruz. Silmek için ise ne yapıyoruz? Eksi tıklıyoruz. Diyelim ki. Burada yanlışlıkla ikinci yazar satırı açtım. O zaman silmek için eksi tıklamamız gerekiyor. Şimdi çok üç veya daha fazla yazar arkadaşlar. Her bir yazar için artıyı tıklayarak ne yapıyoruz? artı simgesini tıklayarak yazarları kitabın üzerinde yazdığı sıraya göre soyad at şeklinde bunları yazıyoruz. Yalnız şunu söyleyeyim. Üzerine kadar buraya 3 veya daha fazla yazar girsek bile şu anda isnat sistemine göre bunlar dipnot ve kaynakçada ilk yazar belirtiliyor. Ondan sonra V'de ve diğerleri kısaltması kullanılıyor. Evet, şurada gördüğünüz gibi kesimde. Editörlü bir kitapsa, burada arkadaşlar fark nedir? Editörü yazıyoruz. Bu yazar yerinin içine girdiğimiz zaman oradan editör seçeneği var. Onu seçiyoruz. Eğer elektronik bir kitapsa, e-kitapsa şimdi burada eser türü seçilir ve yayın yeri alanına eserin türü yazılır. Bunu yukarıda görmüştük. Evet. Burada pdf ile kastedilen sadece elektronik ortamda yayınlanan pdf'lerdir. Buna çok dikkat edelim. Matbu eserin taranmasıyla oluşturulan pdf'ye pdf olduğu belirtmeden matbu eser olarak atıfta bulunur. Ahmet bu dediğim incelik önemli. Bu anlaşıldı mı acaba? Evet. Yani diyelim ki bir buradaki pdf dediği matbu o kitap yayınlanmamış doğrudan bilgisayar ortamında pdf olarak yayınlanmışsa onu bu şekilde giriyoruz ama bir kitap yayınlanmışsa, onun resmi çekilmiş, taranmışsa onu zaten pdf olarak görsek bile orada kitabın kendisini görmüş gibi gösteriyoruz. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, burada yayın yeri olan yere işte pdf ise pdf yazıyoruz. Değilse de ne yapıyoruz? Yani burada iki şekilde yazabiliyorduk. Bir yayın yerine yazıyorduk veyahut da ilave kısmına bunu yazabiliyorduk. Bundan önce söylemiştim. Çeviri kitapsa ne yapacağız? Burada yazarı seçtikten sonra yine yazar yerinde çeviren var. O çevirmeni seçerek çeviren kişinin de adını ekliyoruz. Birden fazla kişi çevirmişse ne olur? Artıya basarak burayı çoğaltıp ne yapabiliriz? Bunları artırmamız mümkündür. Neşredilen kitap türünde ise bir kitap. Burada ne yapıyoruz? Farklı yaptığımız bir şey var mı? Kitap adını yazdık, yazarını yazdık, yayıncısını da yazıyoruz. Evet. Burada arkadaşlar, neşredenleri ilave kısmında kodla belirtiyoruz. Çünkü neşreden şeyde yok bu yazar kısmına girince seçenekler arasında yok. Onu ne yapıyoruz? Bunu da şeyle belirtiyoruz. Kodla belirtiyoruz. Demek ki editorial direktör. Bunun kodu bu İngilizcesi var. Bunu yazmamız gerekiyor. Burada iki isim var. Niye iki isim var? Demek ki bunu iki kişi neşredmiş. Tahkik ve edisyon kritik şeklinde olan bir eseri kullanmışsak burada fark ne var bakalım. Tahkik eden için bu yazar yeri kısmından neyi seçiyoruz? Dizi editörünü seçiyoruz. Bunu seçtiğimiz zaman e, dipnot ve kaynakçıda bu seçtiğimiz, yazdığımız isim e, tahkik eden olarak gösterilmektedir. Evet, burada dikkat edeceğimiz tek şey budur. Dizi editörü yazan kısımdır. Bu tahkik eden demek. E, buna bakalım, Bak, bu tahkik eden. THK kısaltmasıyla Word'da gösteriliyor. Şurada bizim dizi olarak girdiğimiz kişi burada THK kısaltmasıyla gösteriliyor. Evet, sadeleştirilen kitap. Tabii sadeleştiren kısmı yazar kısmında bu yok. Dolayısıyla burada olmadığı için bunu da yine ilave kısmına reviewed author diye ifade ediyoruz. Yani bu kodu yazdıktan sonra o sadeleştirenin ismini yazıyoruz. Kitap bölümüne geldiğimiz zaman, kitap bölümü bir editörlü bir eserde kitap bölümü olabilir. Tabu bu kitap bölümünden kasıt, yukarıda ifade ettim. Bir kitabın bölümlerini farklı kişiler yazmışsa onu anlıyoruz. Kitap bölümü editörlü eserde veri türündeki kaynaklar, kitap bölümü türünde, yani şu eser türü olarak ne yapıyoruz? Bunu e, kitap bölümü olarak seçerek kaydediyoruz. Burada. Yazarını yazdık, çevireni yazdık. Burada ne var? Farklı olarak ne var? Direktör, Sönmez Kutlu olarak burada e, kodla ifade edilmiş. Evet. Kitap bölümüneşledilen eserde ise, evet, Şimdi kitap bölümüne ise kitabın neşedenin mukaddime gibi eklediği bölüm atıf yapılınca burası bölüm yazarı yazarları yazar alanına, kitabın yazarları ise ilave kısmına şu şekilde yazılır. Evet. Şimdi örnek üzerinden gidelim. Safar isimli alimin telkısül edillesini Haşim İbrahim Mahmut tahkik etmiş ve bu da bu kitaba bir mukaddimi eklemiş. Şimdi biz bunun mukaddimesine mukaddime kitabın üzerine bir ilave bölüm olduğu için ona atıf yaparsak oradan bir bilgiyi kendi bilimsel çalışmamızda kullanmışsak. Bu sefer ne yapıyoruz? Buraya bu kitap bölümü türündeki kaynaklarda yazar kısmına bu bölümü artık yazanı adını yazıyoruz. Kısa başlığa kitabın adını yazıyoruz. Burada dikkat edeceğimiz şey şu. Ee, başla o bölümün adını yazıyoruz. Yani, yazarın adını ise şuraya original author, gerçek yani orijinal yazar, saf şeklinde ifade ediyoruz. Bu anlaşıldı mı Ahmet? Evet hocam. Yani karışık bir şey varsa sorabilirsin. Yok hocam. E, tamam. Şimdi mukaddim ve takdim ekler gibi kısımlar, tahkik edilen ve neşerinde kitapta yer alan, az önce de bunu söyledik, burada tekrar ediyoruz, kitap bölümü şeklinde kaynak gösterilir. Bunu zaten az önce söylemiştim. Burada bunu tekrar etmiş olduk. Ama burada neyi ilave ettik? Ekleri de bu şekilde vermemiz gerekiyor. Şimdi gelelim, Kur'an-ı Kerim'den yararlanmışsak nasıl yapacağız? Bir kere Kur'an-ı Kerim'in sadece Arapçasını kullanacaksak, herhangi bir maal atıf yapmıyorsak, bunu Zoteri'ye eklemeden ve bir de dipnotta değil, metin içinde Pantri içerisinde yazıyoruz. Bu birinci anlaşıldı mı? Evet. Demek ki Direkt Kur'an Arapçasına, yani bir meale atıfta bulunmadan Kur'an'a atıfta bulunuyorsa bir ayete bunu e, parantez içerisinde değil, metin içerisinde örneğin El-Bakara 2.2012 gibi bunu yazıyoruz. Burada zaten Zotora'da bununla ilgili yapmamız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Şimdi gelelim e, bir meale atıfta bulunacaksak, yani bir ayetin anlamını bir mealeden alacaksak, bu meale ilgili de iki ihtimal var. Bir... Basılı mal kullanmış olabiliriz. Bir de e, birazdan gelecek webden yani internette yayınlanan bir mal kullanmış olabiliriz. Şimdi mal basılıyı eser türü olarak kitabı seçiyoruz. Burada görüldüğü gibi e, yazar alanı boş bırakıyoruz. Bakın yazar alanı boş. Nali yazanlar çevirmen olarak kaydedilir. Şimdi buradan görelim. Yani Nali yazanları demek ki biz şeye ne ekleyeceğiz? Ee, yazar olarak değil, çevirmen olarak ekleyeceğiz. Yani demek ki burayı boş da bırakabiliriz veya direkt çevirmenle de seçebiliriz. Mesela bizim şu anda ekrana yansıttığımız Nali Kur'an-ı Kerim Nali Halil Altuntaş'la Muzaffer Şahin yazmış. Diyanet İşleri Başkanlığı yayını. Şimdi bunu bu şekilde kaydediyoruz. Kaynak gösterecek sure adı ve ayet numarası dipnotta e, El Bakara 2.12 olarak yazılır. Örneğin ilk dipnotta ilk geçtiği yerde Kur'an-ı Kerim mali. Bunlar arkadaşlar mali yazanlar çeviren olarak ifade ediliyor. Buna dikkat edelim. Halil Altıntaş, Tire, Muzaffer, Şahin, Zotero'da yazar olsun, çeviren olsun, kim olursa olsun bir kitaba katkıda bulunan bir kişi ise ve iki kişi ise bunların adları yazılıyor. Üç veya fazla kişi olurlarsa ilk kişi yazıldıktan sonra ve de, de ve diğerleri kısaltması kullanıyor. Şimdi burada arkadaşlar şu kısmımız elle yazacağız. Nasıl ki kitaplarda sayfa numarasını veya cilt ve sayfa numarasını elle ekliyorsak meallerde de e, meali yazanın adını mealin adını, işte baskı bilgilerini girdikten sonra dik nokta gösterirsek ne yapıyoruz? E, sadece sayfa numarası ekler gibi sure adını ve sure e, numarasıyla ayet numarasını yazıyoruz. İkinci yerde bu şekilde yazıyoruz. Kaynakçı da bunu bu şekilde, tabii biz bunu elle yazarsak bu şekilde yazmamız lazım. Zotero'da zaten kaynakçı otomatik olarak oluşturulmaktadır. Burada neyi gördük arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim mahallelerinde yazar adı kısmı başa verilmiyor. Klasik sistemde böyle kullanılıyordu. Yazar kısmı olmuyor. Bunlar çeviren olarak ifade edilmektedir. Evet, Mahbu mahalle ilgili anlaşılmayan var mı? Yok hocam. Şimdi gelelim webten yararlanmışsak ki bu yararlandığımız mesela Diyanetin mali değil mi ee, webte de yayınlanmış durumda burada yayınlansak bunu nasıl gireceğiz yine mali kitap türünde seçiyoruz başlık yazan yere malin adını yazıyoruz şimdi burada arkadaşlar mali yazanlar çeviri olarak girilir diyor. Fakat bu örnekte arkadaşlar, oraya bu kısmı eklememişiz. Yani şu anki isnat sisteminin kuralına göre bu mealler webten yararlanmışsa e, yazarları, yani meali yazanlar ifade edilmiyor. Buraya tabii ne eklememiz lazım? Bunun erişim adresini bir de eriştiğimiz tarihi, baktığımız tarihi buraya eklememiz gerekiyor. Bu iki bilgi zorunlu. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Burada anlaşılmayan var mı? Yok. Tamam. Şimdi gelelim. kitabın ı Mukaddes. Bizim temel İslam bilimlerinde nadiren belki bu şeyler çok kullanabilir. Bunu daha çok dinler, tarihçiler kullanır. Burada arkadaşlar kitap Mukaddes'i kullanırsak bunu ne yapıyoruz? Kitap türünde kaydediyoruz. Sonra kitabın adını yazıyoruz. Burada arkadaşlar Kur'an'da olduğu gibi yazar kısmını boş bırakıyoruz. Kaynak gösterecek bölüm adı ve numarası ise şu şekilde. Dipnotta ne yapılır? 50 eklenir. Evet. Kitabın adını yazdık. Basıldığı yeri yazdık. Ve yazar kısmı gördüğümüz gibi boş bırakıldı. Kitap mukaddesine internetten ulaşmışsak yine bunu kitap türünde seçiyoruz. Burada fark nedir? Yukarıda bunun yayın yeri, yayıncısı, tarihi vardı. Burada ne var arkadaşlar? Burada da bunun yararlandığımız adresle oraya eriştiğimiz tarihi yazmamız gerekiyor. Evet, bunu da geçiyorum. Sorumuz var mı acaba? Ee, yok hocam. Şimdi gelelim hadis kaynaklarına. Hadis kaynakları isnat sisteminde özelliğine göre, yani dizgi veya baskı, kitabın yazım tarzına göre öyle diyelim. Üç çeşit e, olarak ifade edilmiş kılavuzda. Birincisi, kitabı, bab, numarası sistemi olan hadis kitapları. Bunlar yine kitap, tür, eser türü olarak e, ne yapılıyor? Bunlar e, Kitap seçiliyor. Ee, hadis kitap adı, no sistemi burada arkadaşlar atıf oluşturulurken kitaptan kasıt tabi e, bölüm adı bab numarası, bunu elle giriyoruz arkadaşlar. Yani buraya dikkat edelim. Şimdi örnek üzerinden bakalım. Yani burada Buhari'nin diyelim ki El Camii Sahih'ini kullandık. Biz burada hangi bilgiler yazıyoruz? Kitabı seçtik, başla eserin adını yazdık, yazarın adını yazdık. Burada baskı yeri, yayın yeri olmadığı için BY kısaltmasını kullandık. Baskı yeri belirtilmiş yok anlamında. Yayıncıyı yazdık, tarihini yazdık. Kütübü sütte de yukarıda ifade etmiştim bunların meşhur adını kısa başlık yazıyoruz. Şimdi biz bu Buhari'yi kaynak gösterirken aldığımız hadis hangi kitap bölümde yer almışsa onun adını yazmamız lazım. Bir de bak numarasını yazmamız gerekir. Bunu elle yazıyoruz. Yani buraya çünkü diğer türlü bu neye benzer yukarıda hatırlarsanız birden fazla ciltten oluşan kitapların her cildi için ayrı bir küny oluşturmaya gerek yok. Cilt numarasını diknot eklerken elle yazabiliriz demiştim. Aynı söylediğim bu hadis kitaplarına geçerli Çünkü biz Buhari'nin diyelim ki hadis alanda bir çalışma yapıyoruz. 15 bölümüne atıf yapsak bölüm adlarını ayrı ayrı yazabiliriz ama o zaman aynı eseri 15 defa çoğaltmamız gerekir ki buna gerek yok. Bunu elle yazar. Nasıl yazacağız? Menakıp 24 No 3437 Bunun anlamı nedir? Bizim kaynak verdiğimiz kitap, kitabı menakıpta yer alıyor. Bu kitabın adı, yani bölümün adı. Bu 24 bab numarası, bu bab, yani menakıpt kitabının 24. babının, burada bab adı yazılmamış, bu da hadis numarası. Bu da 3437 numaralı hadis demek. Tabii bunu yazılırsa iyi olur. Yani yazılmazsa da bazen yazılmayabiliyor. İkinci hadis kitabı sistemi, Kitap adı hadis no sistemi. Evet. Şimdi burada kitap adı bap no sistemiydi. Burada kitap adından kasıt, tabii bölüm adını karıştırmayalım. Bu ise bölüm adı ve hadis no sistemi. Burada bap yok. Burada ne yapıyoruz? Örneğin şu örneğe göre veriyoruz. Ticaret bunu elle yazıyoruz. Tırnak içinde ticaret virgül 45. Bu ne demek? Bu hadis şerif Kitabut ticaratın 45 numaralı hadisi demek. Bu tabi niçin hadis kitaplarında bu farklı e, dipnot atıfta bulunma sistemi var? Bu kitapların çünkü yazım tarzları birbirinden farklı olduğu için mecburen bu şekilde bir yol takip edilmiş. Mesela Müslüman kitabı bunu örnek. El Câmiü Sahihine buharli aynı eserin adı. Burada ne var? E, bu kitapta. Ne yapıyoruz? Kitap adını ve hadis numarasını yazıyoruz. Üçüncü hadis kitaplarının sistemi nedir? Cilt ve sayfa numarası. Çünkü bu kitaplarda mesela Ahmet bin Hanbel'in müsnedine baktığımız zaman, bu biliyorsunuz ravilere göre sıralandığı için orada kitap adı, bab adı yoktur. Hadis numarası sonraki baskılarda gördüğüm kadarıyla var. Burada arkadaşlar ne yapıyoruz? Cilt ve sayfayı veriyoruz. Eğer varsa e, hadis numarası da eklenebilir. Şimdi atıf oluştururken cilt ve sayfa numarası sayfa alanına şeklinde yazılır. Diyor ama tabii bunu e, elle yine yazmamız tavsiye edilir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi bu şekildedir. Şimdi gelelim yazma eser kullanmışsak bu yazma eserin eğer bazen müellifi bilinmez. Bu yaz el yazması diye bir tür var. Onu seçiyoruz. Yazma eserlerde. Burada kütüphane adı geçiyor. Kütüphane adını arşiv kısmına koleksiyon adını da arşivdeki yeri kısmına yazıyoruz. Örneğin bakın Milli Kütüphane Yazmalar. Demek ki el yazması türü yazarı bilinmiyorsa, yazar kısmını boş bırakıyoruz, burada görüldüğü gibi örnekte. Burada neye dikkat edeceğiz? Kütüphane adını arşiv başlığının karşısına, koleksiyon adını da arşivdeki yerine. Kayıt numarası varsa bunu da yer numarasına, varak numarası varsa bunda sayfa sayısı alanına giriyoruz. Bakalım burada, bakalım. Sayfa sayısına 48A tr 72 b konulmuş. Bu nedir? Bunun sayfa varak numarasını buraya giriyoruz. El yazmasında kural bu. Kayıt numarasını da yer numarasına girmemiz gerekiyor. Şu, şurada yer numarası en altta gözüküyor. Evet, yazmalarda eserin müellifi biliniyorsa bu da farklılık nedir? Müellif burada bilinmediği için boş bırakılmıştı. Buradan müellif bilindiği için Boş bırakılır. Geri kalanı yukarıda söylediğimizde aynı şekilde olmaktadır. Yunan ve Roma klasikleri bunu bizim temel islam bilimlerinde fazla kullanmıyoruz ama buraya baktığımız zaman bunun kitap türünde kaydedildiğini görüyoruz. Bölüm numarası, paragraf numarası, satır numarası, dipnotta sayfa alanına elle yazılır bu kuralda buymuş arkadaşlar. Burada demek ki ne kullanıyormuş. Bak önce bölüm numarası yazılıyor, sonra sayfa numarası, sonra satır numarası yazılıyor. Bunun da stili, stili buymuş. Eğer bunu kullanan arkadaş olursa buna göre bunu girmesi gerekiyor. Tam süremiz doldu hocam. Bilginiz olsun. Süremiz doldu da az daha anlatılamaz mı Ahmet? de gerek efendim. Yok yok hani sadece süreyi hatırlattım hocam. Bir yani çok sıkılmadıysam olur. biraz daha ilerleyelim. İyi mı? Sözülebilirsin. Biraz daha bakalım. evet. Tamam. Süremiz çeyrek geçe dolmuyor mu Ahmet? Nasıl oluyor? Hocam 6'ya 35 geçe başladı. Evet. Yani şu an tam... Yani, yani. şey zoom atabilir mi diyorsun? Yok. <gülüyor> yani atmasa da hocam süre doldu. <gülüyor> e, tamam. Biraz daha bakalım. Sonra bakalım inşallah. Ahmet tamam mı? Tamam hocam. Şimdi tamam. arşiv belgesini el yazması türünde kaydediyoruz. E, arşiv belgesi kullanırsa. Tezine karar vermedin değil mi şu anda Ahmet? Nasıl hocam? Tezine karar verdin mi? Hocam tezi belirledik hocam. İyi e, tamam. Yani arşivle ilgili yok değil mi? İrtibatın yok tez konuyordur. İyi yok hocam. E, tamam. Neyse olursa da en azından buradan bakarsın. Demek ki arşiv belgesinin el yazması türünde seçiyoruz. Belge adı ve kodu başlık alanına. Şuradan bakalım. Belge adı, sonra onun köşefhane içerisinde kodunun başlık alanına yazılıyor. Şu şekilde. Arşiv adı ve kısaltması yazar alanına soyad at formunda yazılıyor. Bakalım. BAO bu arşivin kısaltması Osmanlı Arşivi bu şekilde yazılıyor. Ee, ondan sonra defter kodu kısa başlık alanına yazılıyor. Numara ve gömlek numarası yer numarası alanına Evet. diyor. Evet. Hipnotik eşteye darş kısaltmasının pandeçyesine göstermek için ilave kısmına şu kodda yazıyor. Şimdi burada Ahmet burada bir önemli bir şey bu arşivin kısaltması var ya BOA, Osmanlı arşivi. Bunun evet. ilk tip notta isnat kuralı gereği halde içerisinde yazılması gerekiyor. İşte bunun olabilmesi için işte authority 2.BO yazmak gerekiyor. Bu da e, isnat. Yani Zotor'daki bir ilke. Evet. Kadısiciline de bakalım da Ahmet ondan sormazsa bırakırız bakalım inşallah. Kadı evet. sicilleri veya bunlara şeriye sicilleri deniyor. Bunlar bir matbu olabilir. Matbu olursa bunu kitap türünde seçtik. Sonra başlık, e, bunun sicilin adını yazıyoruz. Yazar adı boş bırakılmış gördüğümüz gibi. Yayın tarihlerini yazdık. Kısa başlık, eğer uzun adı varsa, kısa adını kullanmak istiyorsa ikinci ve sonra gidip oraya ekliyoruz. Bir de buna internetten yararlanmışsak adresini ekliyoruz. Bunun, ee, evet arşivden yararlanmışsak, ben burada dikkat edeceğim Ahmet Kadı sicili eğer matbu ise kitap türünde seçiyoruz bunu kaydederken zorunlu. Eğer arşivdeyse el yazması türünde seçiyoruz. Ben dikkat etmemiz lazım. Tabi el yazması türünde olursa bunun yer numarasını falan buraya eklememiz gerekiyor. Tamam bu ansiklopedi Ahmet şeydir biraz. İstiyorsan burada kalabiliriz yani. Kalalım hocam. Yani ansiklopediği sık sık kullanmamız gerekiyor. Yani biz şu anda ne yapıyoruz o zaman? Biz şu anda herhangi bir eserin künye bilgisini elle Zotori'ye gireceğimiz zaman ne yaptık? İlk başta teorik olarak bunun nasıl yapıldığını anlatmaya çalıştık. Daha sonra da bunun uygulamaları örneklerini gördük. Şimdi bunun üzerinde biraz Uzun duruyoruz ama geçen hafta şöyle bir şey söylemiştim tekrar edeyim. Şimdi bu Zotero'da birçok özellik var. Bunların bir kısmını mutlaka bilmemiz gerekiyor. Hani bize vacip hükmünde dedik. Çünkü biz Zotero'yu esas olarak için kullanıyoruz? Dipnot eklemek ve kaynakçı oluşturmak için. Dolayısıyla bizim bu yeni eser ekleme, bu üzerinde durduğumuz konuları iyi öğrenmemiz gerekiyor. Ha, bunun dışında azotaron'un işimizi kolaylaştıran başka özellikler var. Onları bilirsek iyi olur ama en azından onları bilmememiz, eksik bilmemiz bizim gitnot kaynakça eklememizde probleme yol açmaz. E, onun için biraz bunun üzerinde fazla durmuş olduk. İnşallah önümüzdeki hafta e, kalan eser türlerine bakarak çünkü bunu çok önem verdiğim için burayı inşallah bitirmeye çalışıyoruz. Evet, sorun yoksa bitiyorum ama dersi tamamdır hocam hayırlı akşamlar hocam. hayırlı akşamlar inşallah haftaya tekrar derste buluşmamız üzere esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bırak